anlar belli oldu. Oyunda Nagiha'nın performansı göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde güçlü rakiplerini yenen Adem, tecrübesini konuşturdu ve birinciliği kazandı. 18 Haziran pazartesi ise ödül için oyun oynanacak. Fragmanda gördüğümüz üzere, Alp Bey ödülü, Dominik semalarında uçmak olduğunu söyledi. Tam olarak nasıl bir ödül olacak göreceğiz. Anıl'ın ve Adem'in oyunlarda çok hırslı olduklarını gördük. Adem yine sınırlarını zorlarken dikkatsizlik yapıp kendini sakatlayacak hareketlerde bulunabiliyor. Ödül oyununu kazananların motivasyonu üst seviyelere çıkmakta. Peki 19 Haziran Salı günü ödül oyununu kim kazanır merak konusu. Yarışmacıların son performanslarına baktığımızda erkekler Anıl sürpriz yapmaya başladı. Ayrıca Hakan da birincilik elde edebiliyor. Her ne kadar Adem favori Gözükse de Hakan Anıl ve tabii ki 20cm küçümsememek lazım. Kadınlarda ise biliyorsunuz damla sakat oyunlarda yok.